21 bölü 60'ı ondalık sayı olarak yazacağız. Şimdi videoyu durdurun ve bunun üzerinde biraz düşünün. Kendiniz yapmayı deneyin. Size bir de ipucu vereceğim. Bunu paydası 100 olan bir kesir olarak yazarsanız daha sonra kolayca ondalık sayıya çevirebilirsiniz. Evet, umarım videoyu durdurup düşündünüz. Şimdi birlikte devam edelim. Bunu daha önce öğrenmiştik. Eğer bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıyla çarparsak veya bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölersek, kesrin değeri değişmiyor. Bu kesre dikkatli baktığımızda 21'in 3'e ve 7'ye bölünebildiğini görüyoruz. 60 3'e bölünebilir ama 7'ye veya 21'e bölünemez. O zaman bu kesri sadeleştirebilirsek işimiz kolaylaşacak. Kesrin hem payını hem de paydasını 3'e bölelim. 21 bölü 3 eşittir 7. 60 bölü 3 eşittir 20. Demek ki 21 bölü 60 eşittir 7 bölü 20. Şimdi diyeceksiniz ki 21 bölü 60'ı 7 bölü 20 olarak yazdık, bravo. Ama biz esasen paydayı 100 yapmaya çalışmıyor muyduk, değil mi? Doğru, kesinlikle haklısınız. Paydayı 100 yaparsak bu kesri kolayca ondalık sayıya çevirebiliriz. Ama kesri sadeleştirmek de iyi oldu. 20'yi 5 ile çarparsak 100'e ulaşabiliriz, değil mi? Demek ki kesrin hem payını hem de paydasını 5 ile çarpacağız. Bu da eşittir. 35 bölü 100 olacak. Yapmak istediğimiz tam olarak buydu. Paydayı 100 yapmak istiyorduk, yaptık. Peki 35 bölü 100 ne anlama gelir? Ondalık sayıları hatırlayalım birler basamağı ondalık noktası ondalık noktasından hemen sonra gelen basamak onda birler basamağı daha sonraki basamakta da yüzde birler basamağı 35 bölü 100 0,35 virgül 35 olarak yazabiliriz yani bu eşittir 0,35. virgül 35 ni için buraya yazdığımızı anlıyorum. 5 tane yüzde birlik ama 3'ü niye buraya yazdık diye sorabilirsiniz. Güzel soru. 30 tane yüzde birlik, 3 tane onda birlik eder. Bunun için onda birler basamağına 3 yazıyoruz. 35 bölü 100'ü şöyle düşünelim. Bunu 30 bölü 100 artı 5 bölü 100 olarak yazabiliriz. 30 bölü 100'u onda birlik olarak nasıl yazabiliriz? Pay ve paydayı ona bölelim. Pay 3 oldu, paydaysa 10 oldu. 3 bölü 10 ulaştık. 10'da 3 artı 5. Burada gördüğümüz gibi 0,35. Onda birler basamağında 3, yüzde birler basamağında ise 5 var. Şahane.